Evet sevgili dört değerli işçiler, hayırlı akşamlar. Sizlerle e, bu haftanın sonunda, cuma günü yaptığım bu yayında arkadaşlar, bu zam sürecinde bu hafta yaşanan e, süreci aktarmaya çalışacağım. Biliyorsunuz, e, askeri ücret zammı birçok dengeyi değiştirdi. Milyonları sevindirdi. Özellikle e, 2000 TL'nin aşağısında ücret alanlar bu karara çok sevindiler. %70-80 ailede bir hanede 2 veya 3 nüfus, birçok ailede askeri ücretli. Bu durum tabi ki onları sevince boğdu. Onların dünyasında yaptıkları harcama ve yaşam kalitesine göre ciddi bir rakamdı ve mutlu oldular. Dört değerli işçi kardeşlerimizin de bu konuda arkadaşlar değişik maaşlarla taşerondan oldukları maaşla, maaşlarla geçtikleri için tabii ki 1700 alanda oldu, 2900 alanda oldu, 3500 alanda oldu. Yere göre, işe göre, o anda kurumda aldıkları yüzlerin yüksekliğine göre. Tabii ki herkes değişik maaş dilimlerine geçti. Biz bugün bakanlığı neden aradım? İşte pardon ben bugün bakanlığı neden aradım? Şu açıdan aradım. Dedim ki Zam konusunu netleştirelim. Çünkü enflasyon oranı açıklandı. Hem memurun hem de emeklilerin zamları kesinleşti. Evet bakanlığı aradığımda ee, bakanlık Yani En üst yetkili diyebiliriz bu konuda Hani bakandan sonra bu görüşmeleri Gerçekleştiren Maliye ile bu görüşmede yetkili Birokrat Birokrat yaptığımız görüşmede Dört değil işçilerle alakalı net Son durumu istedim bilgi istedim Son durum hakkında Yaptığımız görüşmede Arkadaşlar Bana şunu söyledi Canlı yayında yayınlasam da bu şekilde bir videoda e, bu görüşmeyi ekrana sunarak duymayan birçok arkadaşımıza da ulaşılması konusunda o yüzden bu videoyu çekiyorum. Bana dediği şey şu. 1600, 1700, 1800, 1900'ü 2000'e tam 2020'yi tamamlamak ve bu konuyla alakalı da dedi Maliye Bakanlığından olur istiyoruz. Maliye Bakanlığı'nı vize vermesini istiyor bir nevi bu rakama. Hemen vize verildiğinde zaten bununla ilgili yazılar gidecek. Bütçe çıkıyor ya. Hani bütçe ortaya çıkınca ne olacak? Sadece bu konuda yazıların tebliğsi kalacak. Bu konunun çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu bana söyledi. Yani 2020'ye birçok belediye işçisinin şu an sevindiğini hissediyorum. Birçok milli eğitimdekini sevindiğini hissediyorum. Sağlık Bakanı'ndaki taş kardeşlerimizin sevindiğini hissediyorum. Yani karayolları biraz fazla alıyordu galiba öyle biliyorum. Göç idaresi de fazla alıyordu. Evet arkadaşlar konuyu dağıtmayacak olursak işte konuyu dağıtmadan konunun diğer kısmına geleceğim. Şimdi yetkililere sesleniyorum. Yani işçi kesimini ikiye bölmeyelim. Neden ikiye bölmeyelim? Şimdi bir kısmı tamam tamam. 1600 olabilir. 1700 olabilir arkadaşlar. Ama. Şimdi. 1600-1700 alan kendine göre bir. Harcama ve yaşam kalitesi kurdu. 2700 alan da kendine göre bir yaşam kalitesi kurdu. Herkes de geleni gideri ona göre ayarladı. He, bu ayarı ne bozdu? Enflasyon bozdu. Parlaşan, gıda falan işte giysi. Her türlü şeyler sayabiliriz. Ya yani şunu söylemek istiyorum. Şuna geleceğim. Kesin. Diyebileceğimiz bir asker ücrete Denkleştirme Çünkü asker ücretin altında Ücret ödenemez hükmü var arkadaşlar. O zaman Bu ibareyi aldık bakanlıktan He Dedim o zaman enflasyon var Yaşam sıkıntısı var Bu 2020'nin üstünde alanlarda %4 reva mı Bunun şimdi iki katı alıyoruz diyelim Dört değerinden Şimdi iki katı alıyoruz Kadroluyuz Şimdi arkadaşlar Benden e, yarım kat Yani ben iki katı aldığım yerde Ben daha fazla zaman alıyorum Mesela dört değil içi kardeşim Yüzde Tekabül eden bir zaman muhtaç kalıyor Yani zorunda kalıyor Ya o zaman soruyorum arkadaşlar Böyle bir durum Söz konusuysa Böyle bir durum e, O şekilde belirtilmişse Ya arkadaşlar Büyük bir haksızlık. Yani bu çok büyük bir haksızlık. Bu durumu zaten söyledim bakanlıktaki bürokrata. O yapamayacak bir şey söylemedi. Yani yapamayacaklarını söyledi. Çünkü talimat gereği yapıyorlar. Ona gelen talimat, 2020'nin altında ücret olmaması talimatı. Ve maliyeden bunu vize talimatı. Ama 2020'nin üstündekiler için %4 hakemiyeti kararını bana işaret edince, dedim zaten biliyoruz onu. Bizim amacımız ve bizim rahatsızlığımızı iletin yetkililere. Siz de bakana iletin veya işte müsteşar bey iletin. Bu konuda ileri seviyede neyse hakkımız konusunda bu işçilerin hakları konusunda neyse elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ee, gerekirse işte bütün yasal işlemler, bütün e, bilgi edilme başvurularından evrak, her türlü evraksal mücadelemizi yapacağız. E neden? Bu hakları kavuşmak için yani bu yazıları için yazacağız? Bu hakların alınması için arkadaşlar. Ee, bu konuda belediye işçileri özellikle arkadaşlar ee, bir çoğu mağduriyet giderildi %60 %70'i bu 2020'ye tamamlanacak büyük ihtimal. Ama belediye işçilerinde tabi ki diğer konular da var. TD alamıyorlar birçok ödeme alamıyorlar onu daha sonraki günler arayacağım. Ama ee, bir de şunu hatırlatmak istiyorum konuda dağılmadan Sağlık Bakanlığı'nda da promosyonlar bazı yerlerde geç ödendi. Buna da gerçekten üzüldük. İnşallah bir dahaki senede böyle bir şey yaşanmaz. Ya neden geç ödendi? Niye biraz daha bekledi bu arkadaşlarımız? Bize ilettiklerine göre böyle bir durum söz konusu. Göç idaresinde inşallah maaşa düzelmiştir. Karayolları da bu konuda arkadaşlar geçici çalışanlar, mevsimlik çalışanların da devamlı statüsüne geçirilmesi zaruridir. Ee, evet arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Yapılan bütün çalışmalarımız, bütün gayretlerimiz şu anda herkesin aynı oranda... Bu zamdan faydalanması Şimdi %26'yı Biz nasıl verecek diyor Bakanlıktaki yani 2.700 alın %26 mı alsın diyor bana Ya şimdi içimden şu geçti <gülüyor> Yani %26 aldığı zaman Bir kamu görevlisi kadar zam almış olacak gene Arkadaşlar yani Bu konuda bir ön yargıyı Kırmamız lazım yani 4 değil işçiler sürekli işçiler de bu vatan Evladı ve kamu kurumlarında Aynı birçok görevi layıkıyla yapıyorlar. Bu yüzden arkadaşlar, isteğimiz şudur. Sürekli işçilerin zam oranından birisi mağdur olup aynı gruba bağlı birisi mağdur olmadan bir ikiliğin oluşmaması. Şimdi birisi diyecek ki ben 1.700'den şuna geldim. Birisi de diyecek ki ben hiç zam alamadım. Bu hoşnutsuzluk oluşturur, huzursuzluk oluşturur. Çalıştıkları yerlerde yani bazı yerlerde böyle e, Bu tür şeyde ben niye almadım diye Hayıflanmalar olur Vakit geç değil Bizim buradan yetkililere çağrımız Ve bundan sonra e, Başvurularımızda görüşmelerimizde Bunun seçim öncesi mutlaka Hızlı bir şekilde Ocak ayında Bu zammın 2020 üstü alanları içinde Bir şekle Bir e, seyyanen Duruma dönüştürmesi yani seyyanen zama Bunun ilacı bu Te, yazın, Yazdan beri söylüyorum bunu ama yani maalesef hepsine olmadı. Bu seyyanen zam bir evi askeri ücretten dolayı bu seyyanen zam 4 yüzde %60'ına vurdu. Bilin ki 4 yüzde %60 arkadaşlar vergi kesintilerde olduğu için 2020'nin altında. Evet sevgili arkadaşlar. Ben sizden özellikle bakanlıkta zaten temas olacağız. maliyede de gereksiz, ilgili departmanı arayacağız. Bu konuda e, hazineye tabii ki e, biz bilemeyiz ama bu konuda vatandaşın isteklerini belirteceğiz. Yetkili büyüklerimizi de ileteceğiz. Beştepe'ye ve birçok alanda ileteceğiz. Amacımız vatandaşın hoşnutluğunun temel manada her alanda eşit miktarda sağlanması ve insanların ben biraz unutulduğum hissine kaptırılmaması. Bu önemlidir arkadaşlar. Seçimde bu konuda çalışanlar için büyük bir kozdur. Ee, bu amandajı da değerlendireceğiz sevgili arkadaşlar. Ee, sözlerimi bağlarken Hepinize ümitli olmanızı Asla pes etmemenizi Ve üzülmemenizi diliyorum. Ee, bilin ki Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Görüşmek üzere sayın arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın.